Nereye indi herkes? Hani oğlum? <Gülüyor> Lan bu bölümü hiç sevmiyorum ya. Abi ne pingi ya. Şuraya bak. Gördüm Ne? Aha ben de yedim Ben yer miyim lan o? <gülüyor> Manyak ya. Ben onu yer miyim oğlum? <gülüyor> Allah'ım. Şimdiki bombamız yok. Güzel. Ee, bunu alalım. Basmıyor. Temiz yeterli. Güzel. Lutumuz güzel abi ama dürbünümüz hala yok. Bu da bulamamış zaten. Kimse gelmedi. Ah oh, look at me I behind gun and I got loose. Thank you bro. <gülüyor> <gülüyor> Küfür mü <gülüyor> ettin? Ne yaptın bilmiyorum ama Çok bir şey yok kanka yani. Şimdi ben de ince haneye öleceğim yapacak bir şey yok al O ne lan? Crash yemiş ha. Oyun bozuk lan harbiden Herkes full yatışıyor. Allah'ım lan! Dürbün yok. <gülüyor> Yalnız yerim süper ya. Yapacak bir şey yok abi, herkes böyle. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Burada nedense kil çok az çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Burada yani kil çok az çıkıyor. Gerçekten yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.